Sevgili EYT'liler merhaba. EYT'de yeniden diriliş. Çözüm atağı için var mısın? Çözüm martı demeye var mısın? Anketlerin, konjektörün EYT'yi işaret ettiği bu günlerde EYT'ye evet demeye var mısın? EYT için ufakirin utuklar, muhalif sözcükler, kelimelere takılmalar bunlar bana göre değil. Bugün bir fotoğraf karesi var. Bugün bir fotoğraf karesini size sunmak için şu anda yeniden video atıyorum. Bu fotoğraf karesi nedir? Fazlasaydır. EYT'den daha uzak görünen ve her konuda hükümeti ve yapılan çalışmaları hayat koşul hayatstan hayat, stand, hayat e, anlayışını hükümetin özgürlüklere müdahale ettiği şeklinde sözler söyleyen Fazlasay veya hükümete muhalif çizgide görünen fazla Say bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı konserine davet etmiş ve konserdeki birliktelik ve hediyeleşme karşılıklı teşekkür benim baştan beri ilettiğim iletişimin ve karşılıklı anlayışın gücünü göstermiştir. Bu yolla Sayın Cumhurbaşkanımız fazla sayı kültüründe müzik dinleyen ve batı standartlarını daha yakın ve daha uç bir şekilde yaşayan ve bu şekilde müzik dinleyen daha az oy aldığı kesime de işaret fişe atmıştır. Ben de soruyorum. Arkadaşlar zaten gizli çalışma ve belli değerlendirmeler yapılıyor. Her an bir bakandan bu konuda anketler ve seçime yakın bir yeşil ışık yanıp hızlı bir çözüm durumuna kapsamlı yaş durumuyla geçilebilir. Soruyorum. Fazla sayı tamamen uçken ve olmaz denilen bir şey oluyor veriyor ve bunu size ülkemiz Türkiye, Türkiye'de her an her şey gelişebiliyor sözlerime rağmen sizlerin bazılarının içinden bizim buradaki yaptığımız çabaları deruhte edecek veya arka plan atacak açıklamalara rağmen ben birçok sorunu çözen anlayışımdan sesleniyorum. Fazıl Say dahi şu anda Cumhurbaşkanı ile yan yana resim verirken EYT'ler toplanıp Cumhurbaşkanı ile neden resim veremesin? Neden Cumhurbaşkanımız da onları barına basmasın? Mükemmel bir şey olmaz mı? Asıl olan çözümünüz değil mi? Asıl olan gülümsemeniz değil mi? Asıl olan cebinizin dolması değil mi? Benim çabamın hangisinde geri gidiş var? Benim çabamın hangisinde dur durmak var? Benim çabamda koşmak var. Benim çabamda inanmak var. Sevgili kardeşlerim, İntibak yasası da gelir, Birçok hakta gelir. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Yapılan bu büyük haykırışa ve Çözüm için dirilişe, eyetenin yeniden diriliş anlayışına ihtiyacı var. Kendini, her zaman dediğim gibi marjinal bir muhalefet partisini yerine koyan arkadaşlarımız EYT'den ayrılabilirler. Biz EYT'de çözüm arayışına ve zaman kaybına tahammül edemeyişimize ve gönüller almaya geldik değişimize hasret kaldık. EYT'de gönüller edilecekse EYT önce gönüller alacak. Alın terini vermiş Çalışmasını yapmış, aslanlar gibi 45, 46, 47, 48, 49 yaşında. O zaman soruyorum kardeşim, senin emekli olmaya acil ihtiyacın var. Önceki yasalara göre oluyorsun. Neden bu kadar kendin uzak görüyorsun? Neden ırak görüyorsun? Bütün NYT kanallarında, daha dün açtım. Yaptığım olumlu açıklamalar en afaki ve olumsuz yapan youtuberları bile yeniden diriltmiş sanki. Sözlerimin %90'ını tekrar ediyorlar. Arkadaşlar şu güçlü sese sahip çıkın ya. Yemin ediyorum siyasi parti muhabbeti yok burada. Burada tamamen sizlerin hakkınızın alınması ve bu gururu yaşama şevki var. Bir kez daha diyorum be kardeşlerim. Fazla Say daha önce dinleyenler de vardır. En katı iktidar muhalefetiydi. Ve bugün verdiği karede o kadar yakın bir iletişim var ki sanki 40 yıllık dostlar. İşte ben bu mercekte bakıyorum değerli kardeşlerim. Çok siyah ve çok beyaz olmayacağız. Böyle hayatsal ve ekonomiksel gelişmelerde herkes kendi hakkını ararken esneyecek, iletişim açık olacak. Hiçbir zaman hiç kimse %100 haklı değildir. Herkesin bir olayda nedeni, gelişimi ve sonucu vardır. Veya o kişiyi tetikleyen ve nedenler vardır. EYT'yi de çözümde her ne kadar kendi isteğimiz olsa da karşı tarafında isteği olmalıdır. Bu konuda bizlere görev düşüyor. Bizlere ne görevi düşüyor? Bizler de muhtarlar gibi bu EYT'li kardeşlerimiz de neden Beştepe'de bir yemek yemesin? Neden bu anlayış değişmesin? Neden diriliş yaşanmasın? EYT yeniden diriliş, bankartlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımıza, sevgi sözcükleriyle, destek sözcükleriyle neden gönlünü kapmıyorsunuz değerli kardeşlerim? En duygusal, olayları en yapıcı, en mantıklı bakan lidere neden koşmuyoruz be kardeşlerim? Hangi konuda geri çekildi? Hangi konuda geri adım attı, hayır atmadı? Sadece yaklaşan anketler, seçimler, çalışmalar, EYT'de bir formül anlayışı mutlaka vardır. Hayatta ölümden başka her şeye çare vardır. O zaman ne olacak? Çare varsa çalışma da var diyeceğiz. Benim isteğim, benim düşüncem bu sevgili kardeşlerim. Benim amacım bu kardeşlerim. Sizlerden, bütün hepinizden, tanıdığınız tüm EYT'lilerden, benim bu samimi ve işten açıklamama herhangi bir kulp takmadan, basite indirgemeden, EYT'yi geri götürecek afaki yorumlar yapmadan katkı sunmaya var mısın? EYT'de yeniden diriliş paraloma sahibe çıkmaya var mısın? EYT'yi asla paslı korkuluklara çevirilmeden güçlü bir Güçlü bir kale gibi toplumda geçmişte hoş seda ile alacağımız, Sadece bu hoş sedayı çabalarımızın zenginliğinden kaynaklanarak alacağımız bir günlere var mısın? Tekrar ediyorum, Fazıl Say dahi müzisyen en büyük muhaliflerden birisiydi. Ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan yan yana, Bizler neden bu kadar büyük topluluk aklı başında, Bizim gibi düşünen güçlü temsilcileriyle bu konuyu çözüm masasından uygulama masasına neden çevril çevrilmesin? Sevgili arkadaşlarım, bütün yayınlarda benim yayınlarımın çoğunu taklit edip kelime kelime yeniden haber yapan kardeşlerim helal olsun. Ama diyorum ki lütfen arkadaşlarıma hepsine bu yayını tavsiye edin. Hepsine bu sözlerimi tavsiye edin. Kamuoyunda çok büyük bir EYT baharı esintisini oluşturuyoruz. Son mecliste verilen muhalefet tasarısı bunu biraz sekteye uğrattı. Ben sonu mağlup olacak hiçbir maça çıkmam. Benim karşılaşmam, benim mücadelemde zafer olmalıdır. Ben tribünlerden alkış almak için iş yapmam. Ben haneye rakamları yazdırdığım yerde varımdır. Eğer, evet kardeşlerim, diyorum ki dün ne olduysa bugün başka şey olacaktır. Bugün ne olduysa yarın başka şey olacaktır. Hayatı anlamlı kılan budur. EYT'lilerin hepsi emekli yaşadıklarında yarın intibak sorununa veya başka haklarını almak için aynı grupsal faaliyetlerini yerine getireceklerdir. Ben hepinize kenetlenmeye, ve kanalıma bütün gücünüzle sahip çıkmaya çağırıyorum. 1 milyon EYT'liyi tekrar çağırıyorum. Ben yapıcıyım. Ben hiçbir zaman yılmadım. Sesimin tonajından yıldığımı da görmediniz. Benim azmimde, sunduğum planlarda amaç hep bir çözüm mantığıydı. Kimseden etkilenmedim. Hep kendim üretmeye çalıştım. Ekonomiyi, hazineyi takip eden birisiyim. Seçim ekonomiste de uygulanırken... EYT'nin çıkmasını yine yine uyum ve sağlam temeller üzerinde olması dileğindeyim. EYT çözümü Türkiye'nin çözümü, Türkiye'nin güzelliği demek. EYT'nin gülümsemesi demek, Türkiye'nin gülümsemesi demek. Ben olumluyum. İletişimin gücünü bugün tekrar anladınız değil mi? EYT için bütün arkadaşlarıma diriliş diyorum. Haydi.